Üyelerden İsmail Boza ve Cemal Gözak'ın konunun tekrar incelenerek dairesine iade edilmesi ta talebine karşılık Mustafa Akaya, Osman Tabakçı'ya ve Şah Kısma'yı tetkili imar plan reddedilmesi talepleriyle imar planı konusunda oy çokluğuyla reddine karar verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bu konu uzunca bir dönemde speküle edilen bir konu. Bununla ilgili yapılan plan çalışması... Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletçi Hareket Partisi ve İyi Partilik üyelerin tamamının oyuyla oy geçmiş. Yani beş binlik plan ona Bizim de, belediyemizin de meclisimizdeki görevi bu. Bu 5 binlik plana uygun bir binlik yapmamız. Şimdi planda arkadaşlarımız çalışmışlar, dairemiz çalışmış, bu 5 gün öyledi bir plan da Bu planı tabi ki kabul etmek sizin kararınız, meclisin kararı. Buna saygı dümankamaşık yapacak bir şey, saygı verecek. Ama özellikle Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizin kamuoyunun daha iyi anlaması için, konuyu bilmesi için, halkın da bilmesi için, Ankara'da neden evet gerekir? Burada neden hayır dediklerini zannedilerek gerekir. Ben şartımı deklemem. Burada basın da var. Bence çıkmaz ırkıdaki meclisçiz arkadaşlarımız demeliler ki şu, şu, şu gerektiğine evet dedik ama bunu hayır diyoruz demeliler. Bizim böyle bir görevimiz var. Yapalım. Tamam. Yanlışsa düzelterek yapalım. Siz düzeltin, öneri sunun. Bizim dairem böyle bir hazırlamış. Plancı böyle bir hazırlık yapmış. Demiş ki, bu Zor altı eksikliğini böyle çözebiliriz, demiş. O zaman size bir öneri sunmamız lazım. Yani tamam, bunu ya yanlış var diyelim. Bize göre yok ama size var diyelim. Bunu izahatını yapmalısınız. Yapabilmelisiniz. Yapamıyorsanız o da havaya zaten. Bence Çok vay. Halk bizi izliyor. Tolaklı bizden çözüm bekliyor. Soru neyse ortaya koyun, Bunu bilelim. Herkes bilsin. Ona göre çözüm üresin üretemezsin. Reddi demek, çözümsüzlük demektir. Ben buradaki reddi tamamen siyasi sahiplerle değerlendiriyorum şahsen. İzha yapmanızı bekliyorum. Bunu çıkınız kürsüye, sayın Büyükşehir Demirson, izah etsinler. Neden evet ediniz, niye hayır diyorsunuz? Varsa bir şey biz bunu bilelim. Ki kamuoyu da bunu öğrenmiş olsun. Diğer arkadaşlarımız, komisyon reddetti karar vermiş. Ama ondan sonra yorulacağını da söylememiş, söylemiyorum. Bunun kamuoyu tarafından çok iyi bilinmesini değerli arkadaşlarım, canlı yayın yapılıyor şu anda. Fulatlı da bizi izliyor. Bilinmesini özellikle istirahat ediyorum ve oylamaya geçiyorum. Arkadaşlar komisyon raporunu yani planın reddini kabul edenler reddedenler Evet arkadaşlar. O teklifle komisyon raporu kabul edilmiş, plan reddedilmiştir. Değerli basın gördünüz değil mi? Bir cümle edilemiyor. Yok. Gerektiği yok. Ki. Bunu da şehrin emşellerimizin takdirine bırakıyorum.